Kız 34 doğumlu, 81'e bire gidiyor yani O yaşladı. Ondan sonra çiftçilik yaptık, öküzleri sürdük, ee, harman kaldırdık, ee, dirgenle harman çevirdik, dövdük. Evele ee, oluyordu yedim. Tırpan baştık, orak Ondan sonra okula gittik. Okul çıktan sonra bunlar ilk defa okula gittim çocukken tabii. Beşe kadar okuduk, beşinci sınıfta okuduk. Orada 5. sınıftan ayrıldık, okula gitsen dedim. Babam razı olmadı, akıl bende yok. Akıl olsa git akrabanın bir yanına küs git değil mi? Babama kızın da ben çobandan koyun ayırdım da koyun gittim. Bak dersen, babam da daha sevindi işi, aferin oğlum dedi. Ben, ben sözde okuyacağım diye babama kahrediyen koyuyor ya, o beni daha sevindi. Yok çünkü, yokluk var. Yani biraz, tabii, çiftçilik yani, yokluk. Normal bu e, köyde normal 3. 5. durumdaydı yani. Yanlış çiftçi durumu yani. O, o durumun genel durumu. Mesela böyle, ondan sonra tabii büyüdük. Bir iki sene ben koyu gittim. Bizim birader büyüdü, o koyuna geçtik. Ben çiftçilik yaptım. Öküzlerle çift sürdük, tohum ektik, Afyon ektik. E, İkinek, iş şey ettik, uy ettik, ondan sonra e, dağbaşı, daha, daha tomates, biber, yazın bahçecilikte yaptık, şu bu. E, bunların arasında ben bir e, daçak dişçilik yaptım. <gülüyor> e, baktım onda iş yok. Bizim usluyla gittik, öğrendik, geldik. Annemin dişlerini takıp ben. Ondan sonra gittim köylerde bir küt taktım. E, dişçilik mi yaptın? Dişçilik size? yaptım, dişçilik, dişçilik iş taktım. Neyse o Bekirlik ölerine falan bir iki çalıştım. Baktım bu vam da müsaade etmiyor. Avrupa yazıldım, öyle gittim. İlk defa Almanya yazıldım. Almanya çıkmadı. Bekliyor, sıra bekliyor, bekliyor, gelmedi. Gelmedi ya da ben Deniz'e bir daha bakmaya gittim. Müdür dedim, müdür. Bey nasıl oldu bizim çıkmadı mı daha? Oğlum istek biraz Almanya'da azaldı dedi. Gidersen Belçika kömür ocağına istiyorlardı. Bir düşünün dedim. Gittim, bir, böyle bir çarşıya gittim geldim. Akrabalara soruyorum, git ya dedi. Avrupa daha iyidir dedi. Ben de yazıldım. Köyünde biraz yani kalan böyle adamlara çağır çağırıp bir, Bizim köyden bir fert bende yazılmadı Maydun Sonra ben de Almanya'ya gittim galiba maden Maydun çalıştım 6 sene. O zaman benim kağıtlar gelmiş buraya, Almanya'dan. Bunlar da beni bildirmemişler. Yani oraya gitti gardeye bildirmemiz, ne ne geçmiş çıkmış. Neyse o öyle öyle oluyor. Diyeceğim öyle çalıştık. Sonra maden hocanı baktım kömürde çalışamıyorsun. Toz tabi bu, ama buran maden hocanın iyi bizim ocaklar. Geçen buradaki televizyon videyi gördün de bizim ocaklar mahvazalı. Avrupa'nın ocakları buradan iyi. Ben baktım da beğenmedim buran hocanı. Çünkü ben müdür değilim ama beğenmedim yani devamlı evim çıktığımdan beğenmedim. Yurt dışına gittiğinde evli miydin Melek? Bey? Evliydim, evliydim, evlidiydim, evli gittim kadar, burada evlendik? Biz ufay evlendik zaten. O okuldan çıkınca süleyman evlendik. Askerliğini nerede yaptın Süleyman amca? Askerliğini İstanbul Selim evrakçısında yaptım. Ondan sonra işte yüzbaşıya çavuş oldum, onbaşı on oldum, çavuş oldum. Çavuş olduktan da çavuşları yollamazlardı içime. Yalnız bizim yüzbaşı bizim depoçu mal satıyormuş, yakaladık. Yüzbaşı bu ortağın içindeymiş. Yüzbaşı bizi hemen seçim olunca kalktırıp Ankara'ya. Süvhedebosu'na. Ankara Süvhedebosu'na etlikle dış kapıda. Orada orada bitirdim gari askerliğimi. Evli miydin askerliğimi? Evli evli. Evli, evli gitmiş evet, askerliğimi. Evet. Kaç sene yaptın Süleyman amca askerliğimi? O zaman iki seneydi askerlik. İki sene yaptım. Bir sene İstanbul'da kaldım, bir sene Ankara'da kaldım. İki sene de bitirdim. Melek'te Nerede gördün? Nasıl oldu düğününüz? Ya onda mı sarılın? <gülüyor> <gülüyor> Düğünümüz iyi oldu. Oku, okulda şimdi benim kardeşim bunların teyzesinin oğlunda. Ya o, o vesileyle bunu istediler. Biz de aldık bunu da iyi. Bu da bizim olsun dedik. Öyle aldık. Yani okulda böyle bana çok yardım etti bu. Birine de bu bana yardım ediyordu. Oo. Ha dedim. Bu kız bana yarayacak. <gülüyor> Orada gözün Geç <gülüyor> dedim, ha, <gestirdim>, ha <gülüyor> tamam. Ondan sonra insan <gülüyor> e, evlendik artık. E, e, ondan bir se okuldan çıktım. 15-16 yaşında, 17 yedi yaşında girer girmez evlendik. On altı mu on diyelim ben on yediydim ben. Yani. O durumda evlendik. Nasıl yaptın Melek teyzem'e düğünü? Neler yaptın? Davulla <gülüyor> çaldı neydiydi? getirdik. He, davulla çal, davulla yaptık. Orlat diktik. Ondan sonra o torla güzel düylek, düğülek bunlar asarlar Orta kalbi sarla, torla, gelin çıktıktan sonra düşürme, sıkıyla düşürler, gençler, öyle derler. Ondan sonra tas tepirle, böyle bir tepede, ben bundan evvel, bu benden evvel tepesi, o acar, ben bundan evvel o acar. Ondan sonra, o ayak Çin'le meskiden de vardı, Çin'le ayakı. <gülüyor> Testeği kim dertti evveli? Bilmiyorum, herhalde ben derttim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> unuttum. <gülüyor> Tansiyelere öyle günler gecedik. Avrupa'da da, o, o ocaktan çıktım, maden ocağından çıktım. İzolu'ya girdim, iki sene zola O Ondan sonra DAF'a girdim, Hollanda'ya. Gittim geldim, Belçika'dan Dokuz ay orada çalıştım. Yedi ay Ford'da çalıştım. On sekiz ayda general motorda çalıştım. Oradan bitirdim, emekli, emekli oldum. Emekli oldum. Açı, erken emekli ettiler beni. Elli sekiz yaşında emekli oldum. Kaç evladın var Süleyman amca? Üç. İki kız bu oğlan. Onlar nerede şu anda? Onların iki, bir kızla bir oğlan Belçika'da. Öteki de Denizli'de hemşire. Emekli oldu. Kocası da sağlıkçıydı. Onlar da öyle emekli oldular. Onlar demek emekli oldular. Onlar da benim kadar paralıyorlar. Benim ihtiyaçları yok. Benim de onlara ihtiyacım yok. Şükür Allah kendimizi idare ediyoruz. Onlara benim ihtiyacım ne zaman olur biliyor musun? Kaynaşamazsak. Bu açık az aynı şey, ben buna hizmet ediyorsun yani, iyiyim. Yardım ediyorsun yani? Yardım Ediyorum, edeyim. ederim, yardım ederim. Yardım ederim. <gülüyor> e, emekli olduktan sonra memlekete döndün, şimdi Hadi ne dön, yapıyorsun? Kısa bir zaman dönmedim. Emekli Hı -hı. oldum, oraya gittim geldim. Bir ay burada, iki ay burada, üç ay orada derken. Gidip geliyordum, o sandım gidip gelme yol üstünden. E, bu da yürüyemiyor tabii, arabalara inek kadar olsun, min, en, min, endi, mindi, olmuyor rakam gülüm dedik. Bıraktık geldik. Geldik bir 45 litre yer aldık Deniz Sahir'in orada Menderazı Günü'de. güzel bir yerim var. Tomates, biber yapardık. Canımız durma aile oturma olmuyor. O zaman iyiydi bu, iyiydi. Sonradan baktık, yaşlandık, onları bıraktım. Hiç başka bir şey ekmedim galiba. Bir ekini ektirin motora, biber bir bu buşturun. Motorculara sürdüklerin hepsi parayla döner ama oluyor işte ne yap malın murmuş. <gülüyor> Nasıl geçiyor şimdi vakfınız İyi iyi elhamdülillah. Ay, 1400 1000 1400, 1400 alıyoruz. Herhalde öyle bir şey alıyoruz. 1500. 1500, 1500 alıyoruz euro. Euro ERO. İkimizin bu demek ki ikimizin bir birleştirdik. Zaman öyle geçiyor. Zaman öyle geçiyor. Ali yani zamanı bu. İşçilere veriyoruz. <gülüyor> Malzeme alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Elimize para kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun süredir evlisiniz. Yani bir 40 yılları değil miyorsunuz? Tabii yani, uzun süredir. <gülüyor> ya. 63 63 63, 63 senedir evliyiz. 63 senedir ya, evliyiz. Bu ablan 63 yaşında. Hiç benim Ay diyorsam. ayrılmamız olmadı. Ufak tefek dedikodular küçük yine yani Avrupa'ya gitmeden oldu da yani başka türlü olmadık. Kim küsüyordu? He? Kim küsüyordu? Melek teyzem mi, sen mi? Bilmiyorum herhalde değil mi? <gülüyor> küsüyordu. Ya kızım o zaman görümcelerim vardı. Ondan sonra ben de ufak da daha, gencdim, yaşım yetiydi <gülüyor> komşu. Ondan dırdırı bir tür oluyordu. İşte öyle. öyle Onun sırrı ne? Süleyman amcacığım, uzun yıl evli kalmanın. E Şimdiden öyle değil, genç. Bil, bir yıl değil. Ne söylemek istersin mesela? Bence şey etmiyorlar. Şimdi açık bir şey büyüdü görüyorlar. Gidiyorlar gibi geliyor bana. Herkesin durumunu bilmem de. Yüzde yüz öyle. Bizim de oldu, dedikodumuz oldu. 15 gün, bir ay bu. Bunun da oldu anasını yeminine gitti. Geri getirdik, şu oldu, bu oldu. Bir olayla oldu yani. Oğlumdan oluyor. Evlilikte o kadar olayla oluyor. <gülüyor> Şimdi nasıl? Pekala. Melek Şimdi. teyzemle iyi ki evlenmişim iyi. diyor musun? Yüz. Yüz. birbirimizden memnunuz. Çok iyi. İyi. İyi. Elhamdülillah. İyi. Pekala, eskilerden ee, bu öküzlerle çift güderken, ekim bıçarken söylemiş olduğum bir maniler, bir türküler var mı bize söyleyemezsin? <gülüyor> e o ben bazı da söyleyemem de iyi kötü becerlik tarihi. Öyle bir Söyler miydin? Ya, canı sıkmamışı, uzun boylu söyleyemedim Türkü be beceremem. <gülüyor> Pekala, Hacı'ya gittiniz mi Süleyman abca? Gittik, Allah kabul etsin. Avrupa'dan gittik Hacı'ya, arabaya gitti buna. Bu da gitti, ben de gittim arabayla. Oraları da görüp geldik. Gördük, Ömre gidemedik herhalde. Git, gideydik de niyet etmedik herhalde. Şimdi de bu topar. gidemiyoruz. Ben hiç yani siyon'a gitmeyeyim ama bu Bu gidemeyecek, ezemeyecek o durumda. yalnız Zannetim. gitmeyeyim dedik. yalnız, yalnız gitmeyeyim tabii. Bir her yere beraber gideriz. Arabayla gı beraber gezinmeye gider. Bu da bir daha. Bu benim yalnız bırakmamak. Pazara gideriz. Bu bekleyemeyiz ama gider. Arabada uyuklar. Ben alışveriş ederim. Yere geliriz ya bir dostun yanına uğrarız. <gülüyor> o zaman çok seviyormuşum Melek teyze'mi. Evet Melek evet <gülüyor> tabii evet evet. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah her zaman böyle, i̇nşallah, böyle inşallah. devam etsin. İnşallah. inşallah Sağlıklı. İnşallah. i̇nşallah. Zaten de bu ben geldiğim zaman ben becerikliyimdir. Şimdi yemekten hepsini yaparım. Hiç, hiç çeşitli çeşit yemekler, kadın gibi yaparım. Yapıyorsun değil mi evet. şey teyzemle? Hadi ben şey işiyosun. Bir tek yemek yapamıyorum ben, yapamadım. Avrupa'ya bu, bu açık burada durdu. Çocuklar okuyunca geldi. Bu gelden sonra ben oraya gittim, yine orduyum. Benim oğlan da getirdim yani burada okul bitirdi, Orta, liseden ayrıldı sanat okulundan. Burada o zamanlar tabii işi çoktu ya. Denizde sağcı, solcu devri zamanında. O zamanlar e, afişler bile asıyorlardı, denizler bile çocuklarımla okulları zoraldıydı. Benim kız yurtta şey sağlık kollegisinde, orası sağlamıdır. oraya sokmuyorlardı, öyle okudu benim kız. Oğlan babam ben okuyamayacağım dedi. İlle bir yer güteceksin dedi, ben de gütmek istemiyorum dedi. İyi gel oğlum dedim, geldi benim yanıma. Sanat okuluna uymak istedim. E, Geç kaldı dediler, arkasını... Bir hafif bir yani meslek gibi bir okula koydular. O meslek okulundan okudu orada. Yalnız e, bugün dedi o babada benim de sarma gelmişti. Benim de gelmişti dedim sarma. O, o sarmayı ben ne bileyim balık bakmamışım. Nasıl yapıştırmamışımız koyduk altını yaktık. Bişmiştir e, geldi kaldırıverdik. Kaldırıverince e, yapraklar üstte gelmişti bulgur alta düşmüştü. İlk baba. He, helal be baba. Kalayın ni yapayım onu tamam. Diğer yemekleri yapıyorsun. Yapıyor ya ben. Biriktirdiğin zeme veriyor musun şimdi? Yapayım ben, oğlumu yapıyım. annem, o kadar da açık görevini yapsın yani. Olsun ya, şimdi de yaparsın Eymen amca. Bazen ne hizmetçi is olurun ya, yapabilirim. Bana yardım etcek. 80 yaşın dinleme. 4 kardeşistik. Ben eee 14 yaşındıgene babam öldü. Babam genç öldü. Onlar, benim nişanladıydı bunlara, öldüğünde. Ondan sonra... ...bir buçuk, iki sene durduk, evlendik bir, bir Birkaç sene çocuğumuz olmaz Çocuğun çocuğu olur mu? 20 yaşına gitmince, çocuğu olur mu? Her insanın, çocuğu olmaz küçükten. 20 yaşına gider söyle 20 yaşına gittim, bir oğlumuz oldu. 55'in... 54'ün 55'e devrildiği gecede dünyaya geldi çocuk. Düğünün nasıl oldu Melek teyzeciğim? Ondan Düğünle, bahseder misin? Düğün oldu Düğün iyi oldu. Düğün iyi. evveli e, atarabasının üstüne böyle çubuk gererlerdi. Onun üstüne de kilim örterlerdi. O kadar örtüler araba olurdu. <gülüyor> o onunla gelin gelirlerdi. Onunla mı geldin sen? He, onunla geldim. Düğün oluyor işte. Öyle. Düğün her şeyden, her vakit, her yerin geleneği, göreneği var. O zaman beyaz elbisele yürüdük. Al duvakla vardı. Öyle başında trevana, bir şeyler koaltı, süsle, inciler boncuklar, altınlar da, karlardı. işte geldi derlerdi. Al duva gel. <gülüyor> al gel, al duvakla gelin derlerdi ona. Şimdi beyaz geliyor. Kaç tane çocuğum var? Üç. üç Allah'a O ilk çocuğum öldü. O ilk çocuğum olan ilk çocuk 16 ay yaşadı. O öldü. Ondan sonra 6 sene sonra oldu Hatice'm. Denizli'deki hemşire olan kızım. Ondan altı sene sonra oldu. Ondan sonra 2 sene sonra bir de oğlum oldu. Tamam. Sonra Belçik'e gittik. 66'nın son ayında Belçika'ya gittik. Bir de dedik, burada olsun çocuğumuz da, burada besleyelim, bir tane de orada oldu. O kız, ötekinden biri olan biri kız. İki kızım, bir oğlum var, Allah'a emanet. O orada azıcık büyüdü. İki üç yaşına kadar Belçika'da büyüdü. Büyüyor da, sanki bizim çocuklar çabuk dönüvecektik de, Okullar yarım olacaktı. Getirdik 72'de çocukları buraya, şeyde, 69'da. Kapıyı kapatayım. 69'da. Çocukları getirdim ben. Kocamanları koydum, gittim burada. Bir yolda o küçük büyüdü açık. Iki buçuk yaşına gittik küçük. Bir işe girecek oldum. İşe girdim, olmuyor. Çocuğuyla çalışılmıyor. Onu da getirdik. 70'in, 70 71'e bağlayan iki haftalık izin aldık. Onu da getirdik, bırakıp gittik. Ben orada işe girdim, çalışıyorum. Çalıştık, çok çalıştık. Bir yolda, 72 senesinin yedinci oldu. Ben sabır demedim Kızım burada ilkokulu bitirdi. İlkokulu bitirdi, ortaya kuyacaksın ama dede sebesi kuymaz. Dede sebesi kuymaz. Bunlar dedim, bunu okutmazlar, ben gideceğim. Bir güzel çamaşır fabrikasına çalışıyordum. Erkeklerin aldığı parayı alıyordum. O parayı dedim? Geldim buraya çocuklarımın başına. Onu ortaokula yazdırdım. Öteki... Son sınıf ilkokulda Fikret, oğlum küçük daha ufak, daha dört buçuk yaşında küçük. Üç buçuk yaşında mı? Dört buçuk yaşında böyle Dört yaşında dört. Geldim tepesine geldim öyle su oynuyor. Evin önünde çeşme var, bu çeşmede su oynuyor. Öyle geldim tepesine bakıyor öyle bir baktı Ben kimin kızım dedim. Annesin sen dedi. O acılar bir şey dedi. Ondan geri ben burada sekiz sene kaldım. günlere okuttum. Biri babasının yanına gitti. Biri de nişanlandı. Oğlanı da nişanladım babasının yanına gideni. Yetmiş ee, sekiz. Yetmiş sekiz dediğim dur? yetmiş 79-80 e de bir düğün ettik. denizli evin üstünü çıktık iki katlı. Çok güzeldi rahatımız iyiydi, evimiz bile çok güzeldi. Orada bir düğün ettik. E Bunlar gelin aldılar, gittiler bu yolu, Belçika. Siz burada kaldınız? Ben, şeyde, kız da kocasına gitti. Ben o küçük kızla kaldım. O da orta dokuyor, orta ki dokuyor da. Ama küçük koydum okula, beş yaşında okula koydum, bir sene sırtımı dedim götürdüm, mindirdim, getirdim çocuğu. Ondan sonra beşi bitirdi, on yaşını bitirdi, beşi bitirdi. Gidiyor. Ondan sonra o, on iki yaşındaydı diye ortakiydi. Bunlar da gidince ben gari yalnız kaldım, döndü de olmadı. Gittim ondan gendi. Çocuğu aldım o orta giden kızı aldım gittim. Gittik vardık, Onu orada orta bir aldılar geri. Yine orta bir aldılar. Yaşından dolayı orta bir aldılar. Yaşı küçük ki. Ya. O orada okudu. liseyi bitirdi. Hasta bakıcı hemşiresi oldu. Ondan kere evlen evlendirdik. Kardeşimin oğlu da burada şey dokudu, imam Hatip dokudu. Onu evlendirdik. Onu götürdü buraya, elçkiye. Ondan da şimdi üç kızı var. Biri öğretmen oldu. Birisi de şey dokuyor, mimarat dokuyor. Mimar olacak. bir daha işte ufak, o da dokuyor. İki dakika abla, ses rahatsız ediyor değil mi Ahmet? İki dakika bir hani şey yapmasalar, evet, röportaj bitinceye kadar. Tamam, oğlumun da Başka üç çocuğu olacak. var, bir evet, oğlu. Melek bir oğlu, iki kız var oğlumun da. Oğlanı verdik. Üç tane oldu. Verel bura geldiler. Burada düğün ettik. Bir düğün edemedik ama. <gülüyor> Çok güzel düğün ettik. Kızı da çivrilden aldık. Burada dayılarda mı yaptınız? Burada, burada bizim evde yaptık. Oğlan öyle istedi. Ben dedemin evinde düğün edeceğim dedi. Çok güzel oldu. Şimdi onlar orada. Çivrilli, Gelinimiz çivrilli. Erşem oğlumla konuştuk. İşte öyle. Onlar da iyiler. Onların kızlar da okuyuyor ikisi de. Sen de çalıştın yurttaşında Melek teyzem. Neler yaptın? Çalıştım biraz çalıştım. Çok çalışmadım da. Yine 12 sene kadar çalıştım. Emekli oldum orada. 61, 60 yaşında emekli oldum. 59 yaşında kıvıt yolladılar beni. Emekli olacaksın mı? 65'i bekleyeceğim dediler. E Nesine bekliyorsun? Zaten işsizlik para alıyor. Olacaksın diye dilekçe verdim. 60 yaşında emekli oldum. Emekli oldum. Gelecek paramın hesabını bankaya verdim. Buraya geldik. Dönüş yaptınız. Heh, buraya. O zaman 3 ay geliyorduk. Buradan geri döndük. Biz buradan dönesiye kadar benim şeyden paradan bizim Hacı yolu parası birikmiş. 150 bin frank birikmiş. Buradan da Gavaklarımız orada Allah, Cenab-ı Allah nasip etçi oldum, bir veriyor kızım hacı parasını. 3000 bin mark'lık erpa sattık. Fazla da, fazlasını harcanıyoruz, 3000 bin mark'ını koyuyoruz. 3000 mark'lık gavak sattık. Onu da öyle diyoruz, 6000 mark oldu. Ondan sonra oraya vardık, orada da benim bir şey birikmiş para cam cankından da azıcık daha bir, biriktirdik. 10 bin markadan hacıya gittik. Bir de biraz da şilinimiz vardı. Şilin mi bu? Oranın parası neydi Neyse. Unuttum. Oranın parası. Oradan e, hacılığımızı da yaptık. Çok şükür. Allah kabul etsin. 90 kilo yükle İstanbul'a geliverdik. İstanbul'da indik uçaktan. İstanbul'da indik. Bir de Sarayköy'le arkadaşımız verdi. Onlara da para vardı. Oradan Denizli'ye geldik. Denizli'den de buraya geldik. Şimdi buradasınız Çok şükür. Nasıl geçiyor burada zamanınız? Çok güzel. Şimdi Zamanımız. her şey bolluk Melek teyzem. Ama eskiden hiç, yani gerçekten çok yokluk varmış. Her gün mesela ekmek edilirmiş. Öyle değil mi? Su yokmuş. Yani eski... yok, su yok, suyu kuyulardan alırdık. Bu köyün içinde üç kuyu vardı. Aşağıdan da yolda. Su yok. Gidersin oraya, ıkışlıyor, ıkışlıyor suyu getirirsin. Soluya soluya böyle, bu, bende de bu mide hastalığı, o zamandan sinir hastalığı var. Buradan dilimin ucu falan acırdı. Soluya, soluya su getirirken. Çok çekti onları. Bir çamur olurdu, böyle neredeydi? ne? Bir çamur olurdu. Allah'ım dedim, şu köyden nasibimi kesse nasıl kesersen kes dedim. Usandım çamurundan. Yenge sen dedim, burada kalırsam cizmi alacaksın dedim. Evveli mesli babuşlar keyilirdi. O da çamurda mesli veriyor. kalıveriyor. Ayağında mesli çamura basyan Neler gördük kızım. Böyle. Çok şükür şimdi rahatımız. Beki Geldik gari biraz tarlalar aldık. Ondan sonra 150 elli dölüm bülen tarla aldık. 150 de gari burada bir bahçeler yapardık, bir böğrülceler yetiştirdim, şu kadar uzunluğu, hiç kılçığı bile olmaz onun. Bam her gün atlamaya giderdik acağım cıngıla, neler neler bir görsen, iki senedir yetmiyoruz, ben kaynaşamadım gari. O, bam İtenin, birinin içinde bu bam nöleyin, ötenin, içinde içinde ayaklarım, lastik babacılar tabi, aldı yicelem, topal oldum. Sizler iyisiniz ama maşallah. Mesela neler yenilirdi, içilirdi? Şimdi mesela bizler öyle değiliz yani. Ayaklarımız şimdiden şu genç neslin tutmuyor. Yani eskiden yemiş olduğunuz, kendinin yetiştirmiş olduğu şeylere mi bağlı sence Melek teyze? Tabii. Formül yok, bir şey yok. Kendimizi yetiştiriyoruz mal tersinde. Ondan sonra gübre atmıyoruz, bir şey etmiyoruz. Mal tersinden ediyoruz. Formül atmıyoruz, bir şey olmuyor. Tam taze meyve topluyoruz. Yazın topladım. Komşulara da dağıtırdım hep eşi dosta. Dipfrizimle doldurdum. Koca dipfrizim ay yukarıda 8 çekmeceli. Onu hep fasulye ile, böğrülcüyle, bamli ile doldurdum. Kış çıkınca yerdim bir de eşe dosta dağıtırdık. Bu yapı yapan ustaların, e, onlar akrabamız bizim. Onlar böyle geldiler mi? Hep onlara böyle koyuverdim. 3'e 4'e koy ben. Öyle, bunlara falan. Anasıyla falan bunu. Hep koy Öyle öyle. Çoğu da şimdi işlemiyor gari, işlemiyor. İşlenmiyor gari. Ee, Süleyman amcamla nasıl şu anda beraber nasıl e, geçiyor zaman? Süleyman amcamla iyi midir geçim? İyi iyi iyidir. İyi geçinirdi. Işte. O bende bensiz olmaz, ben de onsuz olmaz. Ayrılmaz mısınız hiç? O sonra gidersek de araba gideriz. Arabamız olduğundan ondan sonra nere gidersek bu bazı ağaçlığa gide meyvelik diktik. Üç yere meyvelik diktik. Üç çocuğumuz da ya. Üç çocuğa üç meyvelik diktik. Onlara falan giderken hiç yalangız gitmez. Ben onunla giderim. Bakın severin ağaçlara bakmayın. Giderin ağaçların etraflarındaki dalları alırın elimde makas. Pastunla dayana dayana giderin, onların itiraflarını alırın, işte öyle, severin ağaçları Çok güzel ağaçlar. Bu yıl hep soğuk vurdu, hiç meyve yok. Çoluk çocuk geliyor mu Melek teyzem, torunlar yanınıza? Gelmemi? mi? Gelmem şimdi, Deniz'de kızımın oğlunun biri, iyi bir memur, ilahiyet, ilahiyet memuru, müdürüm öyle bir şey. Onlar gelirler. Onlar bu hafta ev taşınıyorlar da bu hafta gelmediler. Gelirler iki haftaya bir gelirler. Ne güzel sizi ziyaret ederler. Gelinimiz de Denizli'den. Denizli'nin içinden. Oğlum da oradan. Hepsi bir mahalleden. Karısı öğretmen. Oğlum da öyle memur oldu. Çok paralıyor. Ayda dört bin beş bin eline geçiyor. Araziye çıkarlarım onlar. Araziye çıktım eline 4-5 bin geçirmiş. Araziye çıkmazsa 4 bin ayrıyor. İşleri, güçleri yerinde yani. İyi, iyi çok iyi. Size de şeyleri yok, sizin ha. de onlara. Ha. Zaman böyle geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Çok şükür geçiyor Çok şükür. Bundan kötü etmesin Allah. Allah kimseye muhtaç etmesin. Muhtaç etmesin Cenab-ı Allah. Filancı'dan bir şey mi gelecek acaba diye baktırmasın. Çok şükür iyiyiz. Pekala, eskilerden senin bize söyleyebileceğin böyle maniler... Hiç bilmem. hiç bilmez misin? Yok mudur Melek teyzem? Gençliğimde de etmedim hiç. Şimdi de etmem. Şimdi bir ilahi söylüyorlar kadınlar. Kur'an okuyorlar, boyun ilahi söylüyorlar. Ben de bakıyorum bakıyorum evveli tefçelerlardı. Türkü çekerlerdi Birbirine oynadırlardı. Şimdi onlar şimdi ilahi söylüyorlar. Eskiden diyorum ben de türkü çektiğinizden şimdi ilahiyi çok seviyemiz diyorum. <gülüyor> bir de bana kız Allah öyle dedim diye. Ben hiç söylemedim de söyleyemem. İsanım yok. Bu söylemek de bir Allah'ın vergisidir. İnsanın bir içinden gelir bir şey, sesi güzel olur, nasıl söyle. Ben hiç söylemedim. Zaten söyleyecek durumum yok. Bu sene hiç bu bayramın açısı geçmedi para magta-